Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriyle beraber karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Rustur yani Getanın yapımcılarından arkadaşlar. Süper bir oyun. 2005'li yapımlarından kalma süper bir oyun arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu oyunu oynamaya çalışacağız. Gerçekten aşırı güzel. Aşırı silah sesleri olsun. Her şey güzel arkadaşlar. Onu satayım. Görseniz abi ananı avradınız. Ölelelelelelelelelele Anan satayım öldük ya Anan satayım 29. dakikada hemen Tap tuşu tamam tap tuşu tap tuşu tap tuşu Gel gel gel Vites Anan satayım Tamam Tamam güzel güzel güzel arkadaşlar şurada bir şey var lan Anan satayım ben şurada silah tabat durumu alayım Tamam güzel Lan lan oğlum ya <gülüyor> abicim gerçekten bu oyunu var ya görevleriyle adamı kanser ediyor ya harbiliyorum lan onun Zıpla zıplaması çok kötü arkadaşlar animasyon bakımından gerçekten kötü ama ses efektleridir yeni bilim hikaye açısından gerçekten e, GTA'nın yapımcısı bu işi biliyor ya harbiliyorum GTA'nın yapımcısı gerçekten çok kural oyunlar çıkartıyor Umarım GTA da yakında çıkar bilgisayar kaldırmıyor ama olsun yani gerçekten çok iyi bir e, yapım diyebilirim size yani oyun yapımı gerçekten iyi ya aşırı iyi arkadaşlar Yok Lester neymiş yok bilmem neymiş işte. Abi bir bir tek Mojang bir de bu GTA'nın yapımcısı kral gibi adamlar çıkartıyor ya. Vallahi kral gibi oyunlar çıkartıyor. Ne bir de şey EA bu da süper yapıyor ya. Bayağı iyi yapan var işte şu an aklıma gelmiyor neyse. Tamam geç buraları uzun konuşma. Nereden baksan burası 5 dakika falan vardır. 5 dakika kim izleyecek oraları? Bir saniye dur. Ananın hardasını satayım. Lan, ne oluyor lan? Ananı satayım oğlum bunlar sanki çatışmaya değil danaya giriyor anasını satayım lan biraz yavaş gelin lan harbi diyorum aşırı sinir diyor adamda yani geta var ya bir de çok pis geta çekesim var arkadaşlar ama çekmek istemiyorum maalesef ki ya aşırı canım geta çekmek istiyor geta var de istedir geta sandarı bilmem ne filan ee, maalesef görevlerini çekemem artık çünkü baya geta sandarı ee, önceden çekmiştik ha. Baya bir şu oldu ya Seves gitti bilmem ne filan oldu baya Mezuda çıktım nerede kaldığımızı da hatırlamıyorum O videolarda bulamıyorum bir de Nereye koyduysam artık Artık arka plandan mı kaldı neyse şurada birini gördüm sanki o bak şurada silah var acil koşup gidip alın gelmem lazım Versene lan bana şu silahı Niye vermiyorsun bana bu silahı Tapa bas Tapa mı basma yani, yani. yani, yani. yani Murat lan. lan, ben şerefsiz Baba babam şerefsiz. Yemeye, yemeye. Ben seni seni ağlatmıyor muyum? Ulan, Ben seni seni ağlatmıyor mu? Oo, ikimiz uçuyduk. Eski geri canlanma var. Of tamam güzel uçurduk O şurada güzel uçuyduk ya. Aman biz dünya bas bas bas bas bas. Şurada biri var. Bunlar bizden mi? Aa, bunlar bizden değilmiş. Güzel bir şurdu bayağı iyi. Oğlum, harbi diyorum, üç 3 dakikada var ya. Üf. Düşünsenize böyle bir film var arkadaşlar. Çok güzel olmaz mı? Görsene Ama Hadi halledin şunu. Ben bu motora binip geliyorum. Ya dur can rejenliyim ben. Heh evet bu level'ımızı bitirdik. Güzel bayağı iyi arkadaşlar. Bayağı iyi. Evet. Bayağı iyi. Tamam geç. şurada da hemen kaydetsin. Tamam. Bu arada bu uydu 25 like bitiyorum. Tamam. Birinci eli geçtik. Neyse. Bir daha yapsak mı? Yok yapmayalım. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. Daha fazla bu serinin gelmesi için... Lan bir sus. çalışıyoruz. Daha fazla bu serinin gelmesi için... Daha fazla bu serinin gelmesi için... Bu, bu, bu video böyle bir 25 ay gelmesi lazım. Gerçekten arkadaşlar böyle nostalji oyunları çekmek benim için gerçekten büyük bir zevk. Ee, Tabi istediğiniz oyunlar olursa eski oyunlardan onları indirip sizin için çekmeye çalışacağım lütfen yorumlar kısmına çekmeyi istediğimiz oyundur ne bileyim Minecraft'a mini Games'tir. bir haritadır lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın Bu burada 25 dakikalık like durum hoşça kalın bye bye